Çok ilginç bir fikri, bir hikaye çıkış noktasını temel alan ama bunun üstüne senaryonun kötü yazıldığı, yönetmenliğin, oyunculukların meselenin bunların acemi olduğu bir eser mi tercih edersiniz yoksa fikrin sıradan, hatta klişe bile denebileceği bir hikayenin üstüne diğer her şeyin birinci sınıf kotarıldığı bir şeyi mi tercih edersiniz? Deltoro'nun gardırobu ne yazık ki bu soruyu bize sorduruyor. Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu sefer Guillermo del Toro'nun Cabinet of Curiosities, Merak Edilenler Gardolabı diye çevirelim. Bu isimdeki antoloji dizisi üstüne biraz konuşmak istiyorum. Başta sorduğum soruya göre bu dizi hangi kategoride dersek bence aşikar bir şekilde ikinci klasmanda olduğunu söyleyebilirim. İlginçliklerini çoktan kaybetmiş bir sürü hikayeyi alıp 8 tane iyi yönetmene vermişler. Del Toro da yetkin bir prodüktörlükle ve muhtemelen elde attığı yaratık dizaynları ve tasarımlarıyla birinci sırf bir iş çıkarıp bu klişe hikayeleri ısıtıp tekrar üne sürmüşler. Kritiğe devam etmeden önce kanala aboda olursanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle ufaktan bir hatırlatmama lütfen müsaade edin kaldığımız yerden devam edelim. Her bölüm sonrasında aldığım ses notlarında neredeyse ortak bir şikayet dillendirmişim. Hikayelerin bir kıvılcım içermemesi, yeni ya da ilginç olmamalarının yanında, ki buna birazdan tekrar geleceğim, o da bölümlerin olmaları gerektiğinden en az bir 20 dakika daha uzun sürmeleri. Çok fazla sahne kurumu, karakter yazımı, atmosfer oluşturma, hikayenin içinde geçtiği dünyayı oluşturma, yabancı terimiyle too much setup. Ama bu çimentonun harcın bu kadar fazla kırılmasından sonra finale geldiğinde, tatmin edici olmayan yani bu kadar kurulum bunun için miydi deneyecek kadar hayal kırıcı zayıf finallerle karşılaşıyorduk. Yine yabancının deyimiyle very little payoff. Burada küçükken okuduğum süper korku çizgi romanlarını örnek olarak vermek istiyorum. Yurt dışında eerie creepy gibi isimlerle yayınlanan korku çizgi romanlarından tercüme edilerek yayınlanıyordu burada. Ve bir kitap 10 tane, 20 tane kısa hikayeden oluşuyordu. Her hikaye 5-10 sayfalık hızlı akan minik korku bölümleriydi. Yani bir nevi antoloji dizisi gibi denebilir. Ve ilginç kitaplardı, ilginç hikayelerdi. Bazen birini sevmezsen diğerini atlayabiliyordun. Zannederim %100'ünü okuduğum hiçbir sayısı olmamıştı bu kitapların. Yani böyle bir kolaylığı da vardı. Sonra bu hikayelerden senaryolar yazılıp televizyon dizisi haline getirildiğini öğrendim. Tales from the Crypt diye bir dizi. Ee, iyi bir dizi olmadığı baştan belliydi. Ama yıllar önce İngilizce duyma kabiliyetim gelişsin diye altyazısız bütün sezonlarını izleyeyim bari böyle bir işe yarısın dedim. Ee, ona rağmen ilk sezonun yarısını bırakmıştım. Çünkü bu hikayeler 10 sayfalık çizgi roman hikayesi olarak okunduğunda hızlı, tempolu, akıcı ve finali illaki bir şekilde tatmin edici olan hikayelerdi. Ama yarım saatlik televizyon bölümü yapmak istedikleri zaman işte yok oraya diyalog yaz, yok bu karaktere daha fazla işle, atmosfere uğraş, şunu çek, bunu çek derken öyle bir sündürmüşlerdi ki seyretmenin hiçbir keyfi kalmıyordu. Finaller artık tatmin edici değildi. Çünkü sadece 10 sayfalık çizgi roman kaldırabilecek kadar ilginç hikayelerdi bunlar. Bu dizide bana biraz onu hatırlattı. Ha tabii Tales from the Crip ile kalite olarak kıyaslanamaz, o ayrı. Ee, bu dizi onun yanında başyapıt. Ama hikayelerin tatmin ediciliği mevzusunda ne yazık ki ortaklar. Bunda belki her bölümü farklı yönetmenin çekmiş olmasının da bir rolü olabilir. Yani kendin hikayeni filmleştirirken bütün karakterleri iyi işlemek istiyorsun. Utraktı bir iş yapayım, acele etmeyeyim, yalap şap bir şey yerine ağırdan kaliteli bir iş çıkarayım diyorsun. Öyle olunca da illaki bir saatlik bir bölüm yapıyorsun. Sonraki hikayeyi başka biri çekince, ve o da aynı şekilde yaklaşıyor. Ama bütün bölümleri Del Toro çekseydi mesela, o zaman tempo ayarını sadece sorumlu olduğu tek bölüm için değil, bütün sezon için, bütün bölümler için düşünmek zorunda kalacağı için, bazı bölümleri daha tempolu, daha akışkan, bazılarını da daha oturaklı, daha yavaş yapabilirdi. 8 farklı yönetmen, 8 farklı hikayeyi hepsini yaya yaya anlatınca, ortaya tense from the Crypt sendromu çıkması biraz kaçınılmaz olmuş. Yalnız bu bir sorun olmayabilirdi. Çünkü en başta dediğim gibi neredeyse her şey birinci sınıf. Bazı bölümler hariç. Yönetmenleri iyi, senaryoları iyi, diyalogları iyi, oyunculukları iyi. Bazı bölümler hariç. Ki o sayede de bu kadar eleştirmeme rağmen son tahlilde seyretmenin karlı olduğunu düşündüğüm bir dizi bu. Sıkıcı değil, kötü değil, kaliteli. Ama sorun bu hikayelerde bir kıvılcımın eksik olması. Yani bu hikayeler birilerinin çok güzel bir fikir buldu. Hemen bunun üstüne senaryo yazayım diye yazdıkları hikayeler değil. Yani sanki Netflix'ten 8 bölümlük sipariş almışlar da. E ne yazalım şimdi deyip o sayede yazmışlar gibi. Bazıları klasik korku hikayelerinden alınmış tamam. Ama sonuçta bu hikayecilerin, bu filmcilerin anlatmak için tutuştukları 8 tane ayrı fikirden çıkmamışlar ortaya. Misal, Murmurations bölümünde hayaletli evde bir süre kalan bir çift izliyoruz. Yani üstelik bu hikayeye bir twist, bir yeni bir soluk da getirmemişler. Benzerini yüzlerce defa gördüğümüz bir hayal, dev hikayesi. Ha evet, diğer saydığımız her şey birinci sınıf. Ki zaten bölümün yönetmeni de Babadook'un yönetmeni. Ama Andrew Lincoln'ın dansından başka orijinal bir şey yoktu diyebilirim bölümde. Ve o çok iyi dediğim bütün diyaloglar, karakterler, motivasyonlar her biri başka bir eserden benzerini bulabileceğin şeyler. Ya da İlk bölümde bir iblisi bir çember içine hapsetme hikayesi. Yani spoiler vermeyeyim ama ya bu hikayenin nasıl sonuçlanacağını acaba kaç defa gördük yani tahmin etmeyeniniz var mıdır sanmıyorum. Şimdi bu şikayetime ilginç bir cevap okudum Rotunda kritiklerden birinde. O da şu, Hollywood ilginç hikaye fikirlerini antoloji dizilerinde harcamaz diyordu. Çünkü 60 dakika çekebiliyorsan e bir 30 dakika daha eklersin, film yaparsın. Sinemada oynatır, önce gişeden kazanırsın. Sonra DVD, Blu-ray satarsın. Sonra streaming kanalında yayınlarsın. Artık iyice suyunu sıktığını düşündüğün zaman geldiğinde sequel yaparsın. Prequel yaparsın. Spin-off film yaparsın. Sinematik evren oluşturursun. Yani bu kadar altın yumurtlayan tavuğu neden bir antoloji dizisinin bir bölümünde harcayasın ki? Yani çok mantıklı. Çünkü bir de en kazançlı sinema sektörü korku sineması. Öyle büyük hasılatlar yapmadıklarına falan bakmayın. Yatırıma getirdikleri kar oranıyla bakarsanız diğer bütün türlere fark atıyorlar. Çok az korku filmi zarara uğruyor. Neredeyse hepsi kar ediyor. Yani ilginç bir korku fikrim varsa git Blumhouse'a düşük bütçeyle çek. Yani çok kaliteli bir iş çıkarmak zorunda bile değilsin. Sonra para makinesiyle say gelenleri. O yüzden televizyon dizisi olarak karşımızı ilginç fikirlerden çıkan ortaya karar işler yerine işte Del Toro'nun gardolabı gibi vasat, bilindik fikirlerin kaliteli işlenmiş halleri çıkıyor. Yine de buna bir kontr argüman getirilebilir. Onu atlamayalım. Çünkü bu eleştirmen daha çok 2000 yılı öncesini düşünüyor gibi. Çünkü o zamanlar televizyon dizilerinde asla iyi fikirler harcanmazdı. O kesin bir şeydi. İlginç fikirler sinemaya, türevleri televizyona atılırdı. Ama işte son 20 senede çok şey değişti. Streaming diye bir şey çıktı orsaya. Artık streaming kanallarının bile orijinal filmleri var. Tamam birinci sınıf değiller doğru ama eskisi gibi değil artık. Ayrıca bir çok güzel bir örnek var elimizde. Tam üstüne konuştuğumuz konuyla alakalı Black Mirror. Black Mirror son derece ilginç fikirlerin güzel de anlatıldığı bir dizi. Film yapılabilir miydi onlardan? Aslında bazılarından evet ama yapmadılar dizi olarak seyrettik. İşte streaming sayesinde oldu bu. Yani eskisi kadar katı bir kural olmayabilir ilginçlikler sinemaya, çerçöp televizyona kuralı. O yüzden şikayet ediyor olmam, yani sadece filmciliğinde değil, hikayelerinde de sıradışı bir şeyler bekleyip bulamadım diye mızmızlanıyor olmam bence çok da haksız sayılmaz. Bölümleri tek tek incelemeyelim, zaten spoiler etmeden anlatma şansım da yok. E yaratık dizaynlarında da bir miktar kendini geri tuttuğunu, misal Pan'ın Labirentindeki kadar muhteşem şeyler yaratmadığını, yani çoğu dizaynın eh denecek seviyede kaldığını söyleyebilirim. En hoşuma giden bölümün 3. bölüm olması bir otopsi hikayesinin çekiciliğinden midir yoksa Hollywood'un en az kullanılmış birinci sınıf oyuncularından F Murray Abraham'ın olmasından mıdır bilemem. Yani bu adam Amadeus'tan sonra Hollywood'u havlaç pamu gibi atacak diye beklerken sadece birkaç büyük rolde daha gördük, o kadar. Yani nedenini bilmiyorum. Ee, yine de her zamanki gibi kendisini izlemek büyük zevk. Mendy'nin yönetmeni Panos Kosmatos'un hikayeden çok kendine has tarz, atmosfer üstünde kurduğu saygı bölümü onu da ikinci sıraya alıyorum. Ee, ama finalde keşke o tarzı bırakıp FHD aşırı net bir şekilde seyrettirseydi de yani en azından yine o zayıf finali biraz daha seyredeğer kılabilseydi. Yine de Cosmoto's'un bölümü benim için ikinci sırada. Bu iyi yönetmenler arasında neden olduğunu bilmediğim Twilight yönetmeninin çektiği bölümse hiç şaşırtmayan bir şekilde tabii ki en zayıf. E, tabii bu benim kişisel fikrim. Siz hangi bölümü beğendiniz, sizin sıralamınız nedir yorumlarda yazabilirsiniz. Sonuç olarak orta karar hikayelerin birinci sınıf bir işçilikle sunulduğu seyretmenin zaman kaybı sayılmayacağı ama seyredilmezse öyle çok da şey kaybedilmeyecek bir antoloji dizisi olmuş. Twitter'da izleyip izlememek konusunda kararsız kaldığını söyleyen birine 3. bölümü izleyip öyle karar vermesini önermiştim. Bu öneriyi burada da tekrarlayıp kritiği burada sonlandırayım. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi, paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumları okuyorum. Twitter'ımı da takip edebilirsiniz. İsterseniz resim kanallarıma da bir bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.